Morallerin inanılmaz bozulduğu bir günden sonra bugün bir anda cennete geçtik. Bugün bir anda her şey değişti. Hakikaten bazen diyorlar ya en karanlık an şafaktan önceki andır diye. Enflasyon verisi geldi Amerika'dan ve müthiş iyi geldi. Benim beklentimin çok ötesinde iyi geldi. Aylık enflasyon geçen aya göre %0.4, yıllık enflasyon %7.7. Ki beklenti 7.9'du, kötümser beklentiler 8.1-8.2 diyordu. Çekirdek enflasyon dediğimiz enflasyon 0.3 çekirdek enflasyon yıllık %6.5 çekirdek enflasyonu bu arada kirayı işin dışına bırakırsanız eksi enflasyona gelinmiş durumda. Hakikaten bunları hiç beklemiyorduk. Eksi 0.1 Amerika'da enflasyon. Çünkü Amerika'da şu anda aşağı yukarı bütün kalemlerle enflasyonla olan savaş. En azından bu ay için kazanılmış gibi gözüküyor ama kiralar daha önce bir videoda bahsetmiştim gecikerek düzeliyorlar. Morgan Stanley mesela gelecek senenin ikinci yarısına ancak kira enflasyonu düşeceğini söylüyor. Neden? Siz diyelim ki bu ay sözleşme ineceksiniz ev sahibi olarak son bir yılın enflasyonunu yüklüyorsunuz tabii. Ondan dolayı kira enflasyonunun adaptasyonu biraz daha uzun sürebiliyor. Onu bir kenara bakacak olursak ama enflasyonda çok ciddi düşüş var. Ben detay detay kalemlere baktığımda tek endişelendiğim yer enerjiydi. Enerji çünkü geçen aya kadar sıkı düşüyordu. Enerji şimdi bir yükselme var. O bu ay enflasyona pek yansımamış toplam sepete. Ama sonra ne olur bilmek biraz zor. Tabi piyasalar bu haberlere müthiş sevmiş durumda. Nazlak şu anda %6'nın üzerine yukarı çıktı. Dolar aşağı indi. 10 yıllık faizler aşağı doğru gidiyor. Yani her şey olumlu. Bir de bunun üzerine Fed'in başkanlarından Harper bir açıklama yaptı. Dedi ki çok iyi bir enflasyon verisi geldi. Bu durumda... Terminal rate yani Fed'in bu faiz artışları sonunda ulaşacağı en yüksek faiz oranı %4.5'lerde durabiliriz orada dedi. Piyasa bir ara %5.5'ları %6'ları konuşuyordu. Özellikle Powell'ın geçen haftaki yaptığı nereye kadar giderse oraya gideriz açıklamasından sonra. Böylece piyasalar bundan tabi süper etkilendi. Şu anda en son baktığım ekranda piyasalar %4.85'lik bir terminal rate fiyatlıyorlar ki bu başkanı söylediğimiz üstünde yani biraz daha faizin oraya aşağı inmesi mümkün. Tabii faiz aşağı inince ne oluyor? Hisse senetleri yukarı çıkıyor. Bu yönden de mutluluk verici bir ilişki. Tabi piyasalar çok sevindi ama çok da abartmamakta fayda var. Çünkü Aralık 13'te yeni enflasyon verisi açıklanıyor. Ve oradaki gelen enflasyon verisi yüksek gelirse yani bu geçici bir düşme ise ki enerji kalemi biraz ürkütücü orada. O zaman işler tekrar terse sarabilir. İşin enteresanı bir sonraki FED toplantısı Aralık 13 14'te. Yani önce enflasyon verisini dinleyecekler daha sonra toplantıya girecekler. Ama orası düşük gelirse veya en azından bu seviyeyi korursa FED'den biraz daha onlu haber alabiliriz. Nedir bu olun alacağım haber? Çok büyük ihtimalle aralıkta 50 bas puan, 0.5'lik faiz artışı yine gelecek. Onu bence değiştirmeyeceklerdir. Fakat yılın gerisine daha doğrusu 2023 yılının faiz artışlarında biraz daha yavaş gideceklerini dinliyor olabiliriz. Burada bir pivot bekliyoruz. Yani pivot'tan kastım bir miktar yavaşlama bekleyebiliriz. Ama öyle birdenbire bir para basma durumu elbette yok. Ama yine de piyasalar şu anda olan bitenlerden son derece mutlular, bunu kutluyorlar. Ve diyorlar ki FED faizleri sandığımız kadar yükseltmeyecek. O halde tekrar hisse senetlerine biraz dönelim. Peki böyle bu durumda ne almak gerekebilir? Unutmayın anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil ama genel ekonomik temiz olarak baktığımızda bu durumda bonoların, Amerikan bonolarının faizleri aşağıya fiyatları yukarı doğru gidecektir. O yüzden bono almak akıllıca olabilir. E, yüksek teknoloji firmalarının hisse senetleri toparlanacaktır. Zaten bugün Nasdaq çok hızlı yükseliyor. Neden? Çünkü yüksek e, teknoloji firmalarının gelir akışları ileriye yöneliktir. Onların değerlemesinde çok uzun yıllarda ileride yapacakları inovasyonun paraya dönüşmesinden gelen nakit akışlarına bakılır. Ve onun re oranındaki faiz oranı Fed'in faizine bağlı. E, o düştükçe paydadaki re oranı düştükçe onların değeri yukarı doğru çıkar. Hemen bugün %6-7'lik bir yükselme yaptılar. Tabi bu arada eğer açığa satışlarınız varsa onları kapatmak da fayda var. Yani gerçekten çok olumlu geldi, iyi de oldu. Yani hakikaten çok bunalmıştık arka arkaya kötü haberler. Özellikle dünkü işte bu FTX rezayeti ki bugün anlıyoruz ki kesinlikle Binance FTX almıyor. FTX şimdi kendi başka çaylar alacak. Kabaca 6 milyar dolarda 9 milyar dolar arasında bir açık vermiştim dolar. Ya nasıl verir bu açık? Sonuçta bu bir borsa yani vatandaşın alım satımlarından komisyon alması lazım. Böyle bir açık veremez. Ne yapmış demek ki? Almış vatandaşın parasını kendisi için kaldıraçlı işlemlerde kendi portföyüne döndürmüş. Bildiğiniz hırsızlık bu. Kusura bakmasın kimse. Bununla ilgili bir video yapacağım daha sonra. E, Binance tarafı da zaten bunu düşman daha önce anlattım. Bulunca çöktü. Neyse. Çok daha kötüye gidebilirdik. Yani Bitcoin acaba 11.000'e kadar gidebilir mi diye ben endişe ediyordum. Bugün tabii bu faiz olanlarıyla beraber işler düzeldi. Çünkü biraz daha rahat bir dünyaya giriyoruz. Yalnız aşırı gaza gelmeyin. 13 Aralık'taki yeni enflasyon verisiyle durum daha netleşecektir. Eğer o da düşük gelirse o zaman biraz daha gaza gelinebilir. Şu anda kesinlikle hiçbir kadraş işlem falan açmam. Ama uzun pozisyonlarımı korumaya devam ediyorum. Çünkü bu girişat iyi bir girişat olabilir. Çünkü şöyle bir dönem hayal etmeniz lazım gelecek sen için belki. Bir yandan enflasyon düşüyor. Bir yandan Amerika'da ekonomi biraz yavaşlamış durumda. E devlet bakıyor o zaman ya diyor enflasyon düşürdük. Ekonomi niye yavaşlatayım? Yani işsizlik dalgaları başlatmayalım. Her gün haberler geliyor işte. Dün meta 11 bin kişiyi çıkartıyor. Twitter 3500 kişi çıkartıyor. Kimse istemez böyle bir durumu. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın iki görevi var temelde. Bir enflasyonu bir dengeli tutma görevi var. Bir de tabii işsizliği. E şimdi onlardan bir tanesi şu an taviz vermiş durumda. Daha ziyade enflasyonu yüklenmiş durumda. E ama gelecek yıl baktık enflasyon düştü. Gereksiz bir resesyon işsizlik var. Orada Fed'in faizleri biraz düşürmesi mümkün hale gelebilir. Ama daha açıkçası buna var. Şimdilik hani derler ya dereyi görmeden paçaları sıvamayalım diye ama bugünün bir tadını çıkartalım. Hakikaten bu kadar kötü haberden sonra iyi oldu. Çok teşekkür ederim beni için. Her zamanki gibi eğer anlattıklarım hoşunuza gidiyorsa bizim yatırım ve gelecek kurbanlara gelin. Bugün saat 9'da o arkadaşlarla beraber canlı bir etkinlik yapacağız. VIP üyelerle beraber o tip etkinlikleri kaçırmamış olursunuz. Orada da bu enflasyon meselesini konuşacağız ve onun detaylarına gireceğiz. Orada tabii daha somut şeylere giriliyor yatırımlar konusunda falan. Oraya bekleriz efendim. Görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın ve yatırım ve gelecek toplumuza mutlaka katılın.